18. hafta mücadelesi günün karşılaşması Türkiye Cumhuriyeti Devlet Emiri Yolları takımıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında gerçekleşti ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Emiri Yolları Hüsnaylan taraf oldu. Yanımda da şu anda Ben var. Günün çalışan çalışkan isimlerinden biriydiniz ve zor da olsa başa baş geçen mücadelede galibiyete ayrıldınız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel mücadele sergiledik. Savaştık. Kazanmak için kanımızın son damlasına kadar terimizin son damlasına kadar akıttık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onun dışında bu grupta işte bir galibiyet almak istiyorduk öncelikle. Kalan 4-5 maçımız daha var. Onlarda kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra başka diyebileceğim bir şey yok. Size de teşekkür ederim bu güzel organizasyon için. Bu kadar. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, günün ikinci karşılaşması zor perdeye aktarırken sizler de takipte kalın, hoşçakalın. <gülüyor> CBL Ankara Altın sezon sekizinci hafta mücadelesine Rokestan karşısında Türk Telekom takımı Galip geldi. yanında da Nezihbar takımın en oyuncularından da bugün. Öncelikle oyununuzdan ötürü tebrik ediyorum. Takım geçen hafta talihsiz bir durum yaşadı. Aa, evet, Malum de, ülkede de, evet. pandemi şartlarında covid geçirdiniz. Şimdi artık sahaya galibiyetle döndünüz. Neler evet. söylemek istersiniz? Geçmiş olsun diyorum aynı zamanda da. Öncelikle böyle bir e, güzel organizasyon düzenlediğiniz için e, kurumumuz adına çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel e, hem hakem organizasyonu olsun hem saha hem takımlar her şey çok teşekkürler. Size de ayrı bir parantez açmak istiyorum <gülüyor> emekler olarak. Takımımıza da e, gün geçtikçe Antrenmanlarımızı çoğaltıp güzel bir şekilde takım organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Tabii artık maçlar şimdi zorlaşmaya başladı. Biz de farkındayız rakiplerimizin. Adım adım güzel oyunumuzla finale kadar yürümek istiyoruz. Teşekkür ederim. Karşı takımımızla. Da... Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler günün ikinci karşılaşmasına Roket karşısında Türk Telekom galip ayrıldı. Üçüncü karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. Evet. Sevgili izleyiciler CBL Ankara Altın sezon 8. hafta mücadelesine Meteksen savunma yeni ekibimiz ULAK haberleşme karşısında zoru başardı diyebiliriz bugünkü mücadelede ve galibiyette ayrıldı. Gerçekten Caner de şu anda yanımda ve bambaşka bir rakiple oynadınız. Yeni ekip diyoruz ama sanki... Başından beri bizimle birlikteyle oldukları gibi mücadele ettiler ve bir ecem vardı ki takdire şayan sizi de zorladı. Neler söylemek istersin Canel? Öncelikle beşinci başımızda ilk galibiyeti aldığımız için mutluyuz takım olarak. Sonunda galibiyetle bizde tanıştık. Çok dengeli bir maç oldu baştan sona, keyifliydi. Kulakta yeni bir rakip yani yeni katıldılar. Hani biz de nasıl bir rakip olduğunu sahada tanıdık, gördük. Özellikle Yecem çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Ee, onlara da bundan sonraki maçlara başarılar diliyorum. Umarım keyif alırlar sezon boyunca. Biz de galibiyet serisini devam ettirmeye bakacağız. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz bizler de sevgili izleyiciler günün üçüncü karşılaşmasında ulak haberleşme karşısında Meteksan savunma Hüsnü taraf oldu. Günün dördüncü karşılaşması görüşünce bek takipte kalın. Basketbol severler, CBL Ankara Kurumları Ası basketbol Ligi'nin sekizinci haftası. Az önce oynanan Türk Traktör, Türkiye Petrolleri takımları arasındaki karşılaşma tamamlandı. Türk Traktör takımının başarılı oyuncusu Kaan yanımızda, Kaan Akalp. Kaan neler söylemek istersin maçla ilgili? Maçımız gerçekten çok güzel bir maç oldu. Rakip de çok centilmendi. Özellikle kadın oyuncu oynatmaları da çok önemli bir durum Deniz. bence Türkiye için. Deniz Hanım'ın oynaması çok önemliydi bence. Ayrıca organizasyonumuz çok güzel bir organizasyon. Türk Traktörü olarak da bu organizasyona katılmaktan son derece mutluyuz. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda sürekli bu organizasyonda hep birlikte oluruz. Başta Ersin Bey olmak üzere sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz e, de sizlere için. teşekkür ediyoruz. Çok güzel karşılaşmalar izletiyorsunuz bizlere. Ben teşekkür ederim. Tekrar çok sağolun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağolun. CHB Cb Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi'nde artık son karşılaşma az önce tamamlandı. Gazi Üniversitesi Hastanesi ve SBB görüyorsunuz. Arkadaşları Gökberk'i bir güzel suladılar. Gökberk sulanmayı hak ettin ama gerçekten. Evet. Bu seferlik bu hafta da ben sulandım. 22 sayı benim gördüğüm kadarıyla çok başarılıydın. Tebrik ediyoruz öncelikle. Neler söylemek istersin? Öncelikle rakip takıma da tebrik ediyoruz. Güzel maç oldu bizim için. Yavaş yavaş istediklerimizi yapmaya başladık. İlk bu ön eleme turlarında çok fazla hani bir takım olarak birlikte oynuyor mu? çok bir e, takım değiliz henüz. Yeni yeni toparlamaya başlıyoruz. E, bu grupla beraber de yani tüm maçlarımızı kazanmak hedefimiz. Güzel gidiyoruz şu anda. Bugün e, Takım olarak herkes katkı verdi. Bizim zaten oynamaya çalıştığımız oyun bu. Daha çok böyle bir, bir süper yıldız üzerine kulüp takımız aslında biraz. Hayati'nin eline bakan bir takım aslında. Yani takım hepsi ama hepiniz bugün e, sayı ürettiniz hemen takım tamamı. Yavaş yavaş Hayati dışındaki ekip de ısınmaya başladı. Evet i̇şte. Hayati de güzel üçlükleri vardı ama bugün çok fazla göremedik. Bugün göremedi. çok zayıftı, bugün beğenmedik açıkçası ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bugün sana devretti bugün, herhalde. Bugün biraz dinlen dedim, çok yoruldun şey dedim önümdün maçlarda. Güzel oyun oldu, takım arkadaşlarına teşekkür ederim, güzel. Kazandık, mutluyuz. Bir sonraki maçlarda da bu şekilde devam etmeye planlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Günün son karşılaşması az önce tamamlandı. Haftaya yine çok güzel karşılaşmalar var. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.